Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. 11-17 Nisan haftası haftalık yorumları paylaşacağım sizlerle. Akabinde burçlara ilişkin yükselen burçlara dair yorumlarımı paylaşacağım. Sesimden dolayı özür diliyorum. Biraz rahatsızım ancak haftalık yorumları yine de paylaşmak istedim sizlerle. Ee, şimdiden özür dileyerek e, haftanın genel gündemini değerlendirmek üzere bakalım. E, 11 Nisan günüyle başlayalım istiyorum. 11 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geçiyor. E, Merkür sabah saatlerinde Boğa burcuna geçiyor. Bu da özellikle e, i̇kinci ev konularına e, yöneleceğimiz bir süreci işaret etmekte kaynaklarımız, değerlerimiz, parasal durumumuz, ekonomi, e, sahip olduklarımız, ait olduklarımız Merkür'ün bu alana geçmesiyle beraber biraz daha e, odağımızı benlikten e, kaynaklarımıza çevirmeye başlayacağımız bir süreç e, bu hafta itibariyle aktif olmaya başlayacak. 12 Nisan tarihinde çok ama çok özel bir kavuşum var. Bu kavuşumdan elimden geldiğince bahsetmeye çalışıyorum. Ayrıca bir video çektim. Gerek 8 Nisan tarihli videoda bahsettim gerek 12 Nisan tarihli videomda bahsettim. Çok özel 160 yılda bir meydana gelen ömrümüzde bir defa rastlayacağımız ve birçok haritaya büyük fırsatlar sunacak bir kavuşum. 23 derece balık burcunda jüpiter Neptün kavuşacak. Ee, jüpiter ve Neptün ve aynı zamanda balık e, temasını e, kombine ettiğimiz zaman burada çok spiritüel, çok mistik, e, çok ilahi bir etkileşim söz konusu olacak. E, ve özellikle burada tabii ki e, kişisel yaşantılarımızda mucizeler, hayallerin gerçek olması, imajine etmiş olduğumuz konulara dair e, bir takım realiteler görmeye başlayacağımız veya buna dair ilhamlar almaya başlayacağımız bir süreç bu hafta itibariyle aktif oluyor. Ama tabi Nisan ayı boyunca aktif. 8 Nisan'da başladı bu enerji yoğun bir şekilde ve 12 Nisan'da da pik noktaya ulaşacak arkadaşlar. Bu kavuşum aynı zamanda Kuzey ay düğümünde çok güzel, çok tatlı bir kontağı var. Bu da bizim ilahi yaşam planımızda ilerleyişimiz noktasında artık bir destek göreceğimizi, bir rehberlik göreceğimizi ifade etmekte. Buna dair çok kapsamlı bir video paylaştığım için tekrar tekrara düşmek istemiyorum. Dileyenler, izlemeyenler varsa o videoyu izleyebilirler. Biz haftanın etkileşimlerine devam edelim. 12 da aynı zamanda akşam saatlerinde ay başak burcuna geçiyor. Ayın başak burcuna geçtiği süreçlerde biraz daha özellikle düzen, organizasyon, rutinler, sağlık konuları ele alınabilir biraz daha işimizde titiz olabiliriz. Bazı takıntılarımız, obsesyonlarımız ortaya çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası. Güneş Satürn etkileşimi 13 Nisan'da çok keyifli. Güneş 22 derece Koç burcunda, Satürn 22 derece Kova burcunda. Burada Özellikle e, otorite figürleri, aile büyükleri, e, yönetici konumundaki kişilerden görülebilecek destekler, resmi makamlardan görülebilecek destekler, e, bunlarla alakalı güzel haberler, güzel başlangıçlar sağlam, başlangıçlar geleceğe dair somut adımlar atmak adına yine çok keyifli bir e, süreç olacak 13 Nisan tarihim. 14 Nisan'da Ay terazi burcuna geçiyor. Biraz daha ikili ilişkiler gündemimize gelmeye başlıyor. Burada partnerimizi, muhatabımızı daha çok önemsediğimiz, o ilişkiyi, bağlantıyı daha çok ön plana aldığımız bir süreç ayın terazi burcu geçişiyle birlikte aktif olacak. Ve 15 Nisan tarihinde Mars kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçiyor. Mars'ın balık burcu geçişi aslında ee, çok rahat bir geçiş değildir. Ee, Mars'ın balık geçişi özellikle hareket enerjimizi, aktif olma enerjimizi biraz daha e, sabote eden bir enerjidir. E, dolayısıyla bu geçişle beraber e, biraz daha spiritüel konulara, ruhsal konulara ilgi ve alaka duyabilir. Bu konularla alakalı çalışmalar yapabiliriz ancak e, fiziksel olarak aktif olmak için veya kendi hakkımızı savunmak için, kendi savaşımızı vermek için biraz zorlayıcı ve bir enerji olabilir rüyalar çok önemli olabilir bu süreçte özellikle biraz daha içimize kapanmak isteyebiliriz biraz daha kendi halimizde olmak isteyebiliriz kendi içimize doğru enerji akıttığımız bir süreç başlayacak Mars'ın balık burcu transiti esnasında haftanın sonuna doğru ilerlediğimizde bir dolunayımız var 16 Nisan tarihinde saat 21.50 civarında terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay yaşanacak e, bu Dolunay'a dair ayrıca bir video paylaşacağım. E, dolayısıyla burada çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ancak e, ikili ilişkiler özellikle Nisan başlangıcındaki Koç Yeni Ay ile beraber o taze başlangıç enerjilerini artık stabilize etmeye başladığımız bir süreç e, Terazi Dolunay ile beraber aktifleşecek gözüküyor arkadaşlar. Ve 17 Nisan tarihinde Ay artık Terazi Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Akrep Burcu'na geçiyor. Ve hafta sonunu ay akrep enerjileriyle kapatıyoruz biraz daha derinleşeceğimiz biraz daha e, bazı derin konulara meyledeceğimiz e, aynı zamanda parasal konular borçlar ödemeler destekler vergiler sigortalar gibi biraz krizli meselelere odaklanacağımız bir süreç olabilir ay akrep burcunda çok rahat etmez arkadaşlar. Dolayısıyla biraz dolunayın da etkisiyle beraber hafta sonu biraz gergin hissedebiliriz. Ne kadar da biraz dedim. Evet haftanın genel gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor. Ben hemen koç burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Merkür'ün boğa burcu geçişiyle beraber daha çok finansal konulara odaklanacağınız. Bir haftaya giriş yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde gelir gider dengenizi, bütçe dengenizi değerlendirmeye başlayacaksınız. 12 Nisan'da çok özel bir kavuşumumuz var. Jüpiter ve Neptün balık burcunda 12. evinizde kavuşuyor. Çok özel, çok spiritel, çok mistik bir sürece giriş yapıyoruz. Rüyalarınız, karşılaşmalarınız, aldığınız ilhamlar çok önemli olacak bu hafta itibariyle. Lütfen daha farklı bir gözle görmeye, bakmaya, okumaya çalışın bu haftayı. Evet bunun yanı sıra terazi burcunda bir dolunayımız var. Sizin yedinci evinizde etkili olacak ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, anlaşmalar, sözleşmeler, danışmanlıklarla alakalı bir kapanış, bir tamamlanma, bir karar aşamasına geçiş yapacağınızı ifade etmekte. Size mutlu bir hafta diliyorum sevgili koç burçları. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta merkür burcunuza geçiyor. Daha çok kendinizi ifade edeceğiniz, daha rahat olacağınız, özellikle sözünüzün daha etkili olacağı bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Ee, bu hafta çok özel bir kavuşum var. Ee, Jüpiter Neptün Balık Burcu'nda 11. evinizde kavuşacak. Gerçekten çok mistik, çok özel, çok spritüel bir kavuşum. Ve 11. ev hayaller, hedefler, idealler evidir. Dolayısıyla birçok boğa burcunun hayallerine, hedeflerine, ideallerine ulaşmak için... Çok kadersel deneyimler yaşayabileceğini düşünüyorum. Lütfen fırsatları değerlendirin. Özellikle arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, etrafınızla alakalı da muhteşem değişimler yaşayabilirsiniz sevgili boğa burçları. Bunun yanı sıra terazi burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak. Hayat rutininize oturtmak, yeni bir işe girmek, yeni bir düzene entegre olmak adına çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Merkür'ün boğa burcu geçişiyle birlikte 12. ev konuları aktif olmaya başlayacak önümüzdeki günlerde. Merkür 12. evdeyken özellikle zihin sürekli aktiftir, bilinçaltı ortaya çıkabilir, burada geçmiş korkular, kaygılar, endişeler varsa bunlarla alakalı yüzleşmeler veya anıların tekrar tekrar hatırlanması söz konusu olabilir. Bu hafta zihninizi sakinleştirmeyi başarabilirseniz çok daha rahat edebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Evet, 12 Nisan'da Jüpiter Neptün kavuşuyor. Balık burcunda sizin haritanızın tepe noktasında çok özel bir kavuşum ve e, haritanızın tepesinde özellikle sizi aydınlatacak, parlatacak bir kavuşumdan bahsediyoruz. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı çok önemli bir değişim yaşayabilirsiniz. Bir hayaliniz gerçekleşebilir sevgili ikizler, burçlarım. E, toplumda dikkat çekeceğiniz, parlayacağınız bir alan keşfedebilirsiniz. Belki yeni bir meslek keşfedebilirsiniz. Bir şekilde geleceğe umutla bakacağınız bir etkileşim yaşayacağınızı söyleyebilirim. Hafta sonunda terazi burcunda bir dolunay var. Aşk hayatınız, eğlence hayatınız, hayattan tat ve keyif aldığınız alanlarda artık bir karar, bir tamamlanma, bir netice sürecine geçeceğinizi görüyoruz. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta Merkür'ün boğa burcu geçişiyle beraber... Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınız ön plana çıkmaya başlayacak. Önümüzdeki süreçte daha çok sosyalleşeceğiniz, hayallerinize daha çok odaklanacağınız bir gündeminiz olacak. 12 Nisan'da çok özel bir kavuşum var. Jüpiter Neptün balık burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum sizin 9. evinizde özellikle inançlarınız, değer yargılarınız, varsa hukuksal gündemlerinizle alakalı çok mucizevi etkileşimler getirebilir. Sosyal medya, uzak diğerler, yabancı ülkelerle alakalı da e, hayalleriniz ve motivasyonlarınız adına e, çok e, kadersel değişimlere sebebiyet verebilecek e, özel bir yerleşimden bahsediyoruz. Hafta sonunda ise terazi burcunda bir dolunayımız var. E, bu dolunayla beraber özellikle ev, yuva, hane yaşamış olduğunuz yerle alakalı bir takım kararlar, tamamlanmalar, kapanış enerjileri hakim olacak sevgili yengeç burçları. Mutlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları bu hafta Merkür Boğa Burcu'na geçiyor. Merkür'ün haritanızın tepe noktasına yerleşmesi özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı zihninizin daha aktif olacağı bir sürece işaret etmekte önümüzdeki süreçte özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. 12 Nisan'da çok özel bir kavuşum var Jüpiter Neptün kavuşuyor Balık Burcu'nda. Bu kavuşum sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak özellikle parasal konular, toplu paralar, ödenmesi gereken borçlar, başkalarından beklemiş olduğunuz destekler, belki ameliyatlar, operasyonlar, biraz daha ruhsal konular, derin konulara dair çok sistematik, çok ilahi aslında güzel mesajları alabileceğimiz bir etkileşimden bahsediyoruz. Hafta sonunda ise terazi burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. Ee, burada önemli bir karar alabilirsiniz. Bir haber alabilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı bir gündem olabilir. Ee, yeni bir fikir, yeni bir bakış açısı geliştirebileceğiniz durumlar olabilir sevgili Aslan Burçları. Mutlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Merkür'ün boğa Burcu geçişiyle beraber özellikle seyahatler, yeni fikirler, araştırmalar, okumalara dair... E, gündemler hayatınızda etkili olmaya başlayacak. E, Merkür'ün boğa burcu geçişi önümüzdeki süreçte hukuksal gündemleriniz varsa bunları hızlandırabilir, hareketlendirebilir. Sosyal medyada e, veya iletişim platformlarında daha çok vakit ayırmanıza e, sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. 12 Nisan'da çok özel bir kavuşumumuz var. Jüpiter Neptün kavuşumu. E, bu kavuşum haritanızın 7. evinde etkili olacak. Özellikle ikili ilişkiler evlilik ve ortaklık adına çok ciddi fırsatlar, şanslar, hayatımın şansı, hayatımın fırsatı olarak e, nitelendirebileceğiniz e, tarzda etkileşimlere açık olmanız lazım. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler e, ve teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Hafta sonunda ise terazi burcunda bir dolunay var. Sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Özellikle parasal konular, e, gelir giderle alakalı gündemler. Kendi değeriniz, nerede değerli hissettiğinizle alakalı algılarınız adına bir farkındalık oluşturacaktır bu dolunay. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Merkür'ün boğa burcu geçişiyle beraber önümüzdeki günlerde parasal konular, ödemeler, borçlar, sigortalar, primler gibi meselelere odaklanacağınız bir süreç başlayacak. Ee, özellikle burada biraz daha derin konular, zor mevzular hayatınızda yer edinebilir. 12 Nisan'da çok özel bir kavuşumumuz var. Jüpiter, Neptün, balık burcunda sizin 6. evinizde kavuşacak. Ee, burada özellikle sağlığınız, e, şifa bulmak istediğiniz alan, iş hayatınız, günlük rutinleriniz, e, günlük hayatınızdaki aktivitelerinize dair çok ciddi şanslar, fırsatlar, etkileşimler e, söz konusu olabilir. Yeni bir işe girebilirsiniz. İş hayatınızda bir değişim söz konusu olabilir. Sevgili terazi burçlarım. Evet hafta sonunda burcunuzda bir e, dolunay var. Bu dolunayla beraber artık e, bir sürecin sonuna geliyorsunuz ve e, yeni bir döngüyü başlatıyorsunuz sanki. Bu döngünün başlamasıyla birlikte artık hayatınızda e, bir takım kararlar almış olacaksınız. Bazı şeylerden vazgeçmiş olacaksınız. E, ve kendinize bir milat oluşturacaksınız 2022 adına. Size mutlu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Merhaba sevgili Akrep burçları. Bu hafta Merkür'ün Boğa burcu geçişiyle beraber ikili ilişkiler, evlilik alanına daha çok odaklanacağınız, partnerinizle uyum ve iletişim içerisinde olmak için destekleneceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. 12 Nisan'da çok özel bir kavuşumumuz var. Jüpiter Neptün Balık burcunda 5. evinizde kavuşacak. Aşk hayatınız ee, şanslar, çocuklarla alakalı konular, keyifli aktiviteler e, ve gerçekten kendinizi mutlu ve keyifli aynı zamanda şanslı hissedeceğiniz değişimlere açık olabilirsiniz. Birçok akrep burcu bu yıl hayatının aşkıyla karşılaşabilir gibi de gözüküyor. 16 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay var. Ee, bu dolunay sizin haritanızın 12. evinde etkili olacağı için özellikle iç dünyanız, bilinçaltınız... Geçmişiniz e, tekrar tekrar karşınıza çıkabilir. Burada bir kapanış, bir muhasebe, e, bir tamamlanma aşaması e, ortaya çıkacaktır. E, bununla alakalı etkileşimlere yönelmeniz gerekecek. E, biraz daha e, kendi içinize kapanabilirsiniz. Uykularınız kaçabilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Merkür'ün boğa burcu geçişiyle beraber bu haftadan itibaren iş hayatınız... Günlük sağlığınız ön plana çıkmaya başlayacak. 12 Nisan'da çok özel bir kavuşumumuz var. Jüpiter, Neptün, balık burcunda kavuşacaklar. Sizin haritanızın 4. evinde. Bu da özellikle yaşadığınız yer, konfor alanınız, eviniz, yuvanız, ailenizle alakalı. Çok ciddi şanslar elde edebileceğinizi gösterebilir. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Ailenizle alakalı önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili yay burçları. Hafta sonu ise e, Terazi Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada gelecek hayalleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı önemli bir tamamlanma e, süreci söz konusu olabilir. E, burada hangi yolda ilerlemeniz gerektiği noktasına sanki artık bir karar vereceksiniz, bir rota çizeceksiniz kendinize gibi gözüküyor sevgili yaylar. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoş Merhaba sevgili Oğlak burçları. Merkür'ün Boğa burcu geçişiyle beraber hayatın biraz daha eğlenceli, keyifli taraflarının tadını çıkarmaya başlayacağınız, yaratıcı projelerde bulunacağınız, çocuklarınızla alakalı gündemler ve aşk hayatınız ile daha çok aşina olacağınız bir süreç başlıyor olacak. 12 Nisan'da Jüpiter Neptün kavuşuyor Balık burcunda. Bu kavuşum çok özel bir kavuşum ve sizin haritanızın Üçüncü evinde etkili olacak. Çok güzel haberler alabilirsiniz. Çok güzel teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Önemli kararlar, yolculuklar, tanışmalar, görüşmeler yine bu kavuşumla beraber etkili olabilir gözüküyor sevgili oğlak burçları. Hafta sonunda ise terazi burcunda bir dolunay var. Bu dolunay sizin haritanızın onuncu evinde etkili olacak ve bu dolunay enerjisi ile beraber geleceğinizle alakalı artık somut bir karar almaya başlayacaksınız. Önemli görüşmeler, iş değişimleri, kariyer hayatınızla alakalı etkileşimler bu dolunayla beraber netleşmeye başlayabilir sevgili oğlaklar. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Merkür'ün boğa burcu geçişiyle beraber önümüzdeki süreçte daha çok eviniz, yuvanız, haneniz, ailenizle alakalı gündemlerle zihniniz meşgul olmaya başlayacak. Hafta ortasında 12 Nisan'da e, çok özel bir kavuşum var. Birkaç videoda bahsetmiş olduğum Jüpiter Neptün Balık Burcu'nda sizin ikinci evinizde kavuşacak. E, bu özel kavuşum gerçekten birçok kova burcuna kendi değerini hatırlatabilir. Çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Çok önemli harcamalar yapabilirsiniz. E, sahip olduklarınızı fark edebilirsiniz ve gerçekten çok güzel şeylere sahip olabilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeylere sahip olabilirsiniz sevgili kova burçlarım. Hafta sonunda ise terazi burcunda bir dolunayımız var. Ee, bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 9. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle eğitim hayatı devam eden kova burçları için eğitim hayatının tamamlanması, e, yurt dışı, uluslararası konularla alakalı bir tamamlanma, e, bir sonuç süreci söz konusu olabileceği gibi hukuksal gündemler, yeni fikirler, yeni bakış açıları adına da önemli bir kapanış süreci söz konusu olabilir. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Merkür'ün boğa burcu geçişiyle beraber önümüzdeki süreçte daha çok konuşacağınız, daha çok görüşeceğiniz, daha çok etkileşimde olacağınız bir gündem karşımıza çıkıyor olacak. Kısa mesafeli seyahatleriniz artabilir, yakın çevrenizle alakalı diyaloglar oldukça ön plana çıkabilir. 12 Nisan'da Jüpiter-Neptün kavuşumu yaşanacak Balık Burcu'nda sizin burcunuzda çok ama çok özel bir kavuşum. E, Jüpiter ve Neptün sizin burcunuzu çok seviyorlar. E, dolayısıyla hayatınızın hemen hemen her alanında ne istiyorsanız hayatınıza çekme potansiyeliniz oldukça muhtemel. E, mutlaka e, bu haftayı değerlendirin derim. E, zaten ayrıca videolarını paylaşmıştım bugüne dair. Belki bu enerjinin yaklaştığını sizler de hissediyor olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru terazi burcunda bir dolunay var. Ee, bu dolunay sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Borçlar, ödemeler, krediler, nafaka alacak, verecekle alakalı bir kapanış olabileceği gibi zor bir meseleyi artık çözüm noktasına getirmiş de olabilirsiniz. Ee, bununla beraber biraz daha ruhsal konulara yönelmek, bu konuyla alakalı içinizde çözemediğiniz bilinçaltı korkularınız ve kaygılarınızla alakalı da bir nihai sonuca ermenize yardımcı olabilecek bidona enerjisi söz konusu olabilir. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Ve aşağıda yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Bu güzel haftayı, bu önemli haftayı mutlaka değerlendirelim istediğim için bu sesle videoyu paylaşıyorum sizlere. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, mutlu haftalar olsun.